Merhabalar Webinarımıza hoş geldiniz öncelikle. Ben Ayhan Göksu. Şimdi bugünkü webinarımızda PTC Creo Parametric 8.0'da yeni gelen özellikler yeni eklenen featurelar nelerdir? Bunları inceleyeceğiz. Şimdi PTC Creo 8.0 geçtiğimiz aylarda Nisan ayında beta versiyonu olarak kullanıma sunuldu arkadaşlar. PTC'nin güncelleme takvimine bakacak olursak Krio parametrikler için 8.0 bakın Nisan ayında söylediğim gibi beta versiyonu da kullanıma sunuldu. İlk çıkacak ticari versiyon yani 8.0.1 versiyonu ise önümüzdeki ay kullanıma sunulmasını hedefliyor şu anda PTC. Bunun dışında Ekim ve Ocak aylarında da gelecek güncellemelerin olduğunu görebiliyoruz. Şimdi program arayüzüne bakacak olursak şöyle 8.0'ın arayüzüne geçtiğimde Şimdi arayüzümüz 7 Creo 7'de olduğuyla aynı yani ilk bakışta pek farkımız yok tabi ben burada e, Customize edilmiş bir toolbar kullanıyorum yani burası sizi yanıltmasın Yoksa yine file menüsünde PTC'nin yeşil rengini görüyoruz burada Öncelikle hol komutuyla Şimdi direkt komutlar üzerinden anlatacağım size gelen yenilikleri Şurada bazı şeyleri sıfırlamam gerekiyor az önce Karıştırdığım bazı ayarlar var burada Bunları defaultte çevirelim. Şimdi, hole komutuyla başlamak gerekirse, eskiden şu ana kadar hole komutunda uyguladığımız bir yöntem vardı. Şunu yapardık, yani belli bir bir düzlemde hole komutu ile bir hole uygulayıp bunu çoğaltmak için genelde şu yöntem uyguluyorduk. Bu yüzey üzerinde bir sketch oluşturuyorduk öncelikle. Ve bu sketchin içerisinde şöyle point'ler yerleştiriyorduk. İşte ölçülerini ayarlıyorduk. Neyse 3 tane point yerleştirdim bakın. Bu aşamadan sonra uyguladığımız yöntem ise şöyleydi. Oluşturduğumuz point'lerin üzerine gelip bir hole oluşturuyorduk. İşte standart hole olabilir. İşte clearance olsun diyelim medium fit diyelim. Contour sink'i de olsun. ölçüs de metrik 8 x 1.25 olsun. Ve bunu nasıl çoğaltıyorduk sonrasında? Ya pattern komutunu kullanıyorduk. Pattern'de point pattern'ı uyguluyorduk. Veya holü tekrar uygulayacaksak şu kopyala yapıştır diye bunu diğer point'lerin üzerine de uyguluyorduk. Şimdi Creo 8.0'da hol komutuyla ilgili çok güzel bir özellik getirmişler. Bütün bunlara gerek kalmıyor bakın. Skeçe gerek kalmıyor. Siliyorum bu skeçi ve oluşturduğum holleri. Direkt hol komutunun içerisine gittiğimde hol type'ına sketch type'ını getirmişler bakın. Peki bunu nasıl uygulayacağım şimdi göstereyim. Sketch type'ını seçiyorum. Hol'u uygulayacağım yüzeye kliklediğimde bana burada sketch açıyor. Az önceki gibi point'ler ekleyeyim bakın. Bir tane buraya. Bir buraya. Bir de şöyle bir pointim olsun az önceki gibi. 3 veya 4 her neyse. OK dediğimde bakın bunu tekrar pattern etmeme gerek kalmadan veya copy paste yapmama gerek kalmadan oluşturmuş olduğum pointlerin üzerine delik açıldığını görebiliyoruz. İlave olarak şunu da eklemişler yalnız bu kadar değil. Şöyle editleyip tekrar geri dönüyorum. Buraya bir çizim oluşturacağım. Şöyle bir dörtgen oluşturayım mesela. Yani dört köşesi olan bir geometri oluşturdum. Okey dediğimde çizimin köşe noktalarına da birer delik oluştuğunu göreceksiniz bakın. Bu oldukça pratik bir özellik olmuş ve buraya eklenen 3 farklı buton ile bu deliklerin nereye açılıp açılmayacağını kontrol edebiliyorum. Şu anda bakın ilk butonumda point'lerin üzerine delik oluşturulsun veya oluşturulmasın seçeneği. İkinci butonumda köşe noktalara, çizimin köşe noktalarına oluşturulsun ve oluşturulması seçeneği. Üçüncü butonda ise ki şu anda aktif değil. Çizimin, yani kenarın midpointine, orta noktasına delik oluşturulsun ya da oluşturulmasın. Bunları bağımsız bir şekilde tek başına da bırakabilirim bakın bu şekilde. Bu hollerde yani pattern etmeye gerek kalmadan oldukça kullanışlı bir özellik olmuş. Ve bakın ben buradan gelip artık işte holüm yine işte metrik 8, 1.25 olsun, üzerinde counter sink olsun dediğimde hepsini bir grup şeklinde kontrol edebiliyorum. Ayrıca... Diyelim ki bir simple hole yaptınız ve hole'u bu şekilde oluşturdunuz diyelim. Bu yöntemle oluşturulmuş hole bakın hole komutu ne ekranlarda ne kadar görünüyor bilmiyorum. Ürün ağacındaki hole unsurun üzerine küçük bir patern buton patern ikonu var. Bu yöntemle oluşturulan delikler patern edilmiş gibi davranıyor. Peki bu bana ne avantaj sağlıyor? Ben bu hole'ün üzerine yani bu hole'e ilişkilendirilmiş farklı bir unsur oluşturduğumda örneğin bir round geometrisi bu delin kenarını oluşturup bunu pattern et dediğimde aynı nasıl ki referans patenle tekrar çoğaltıyoruz bakın hol unsurunu patenmiş gibi görüp roundu bütün hollerde tekrar uygulamama izin veriyor şimdi hol komutunda bu yöntemin eklenmesi gayet pratik ve güzel olmuş diyebilirim bu bakımdan Şimdi hol komutunu incelerken dikkatinizi çekmiştir komut arayüzünde. Bakın artık daha büyük butonlarımız var karşımızda. Yalnızca hol komutu için değil diğer komutlar için de. Örneğin bakın solidify'a baktığımda yine daha arayüzlerde daha büyük butonların yer aldığını görebiliyoruz. Veya şöyle chamfer'a bakayım mesela. Yani arayüzdeki komutların hepsinde butonları büyütmüşler diyebilirim. Bu da ee, tasarım esnasında erişim kolaylığı olarak karşımıza çıkıyor. Yine montaj ortamında da bakın. Mesela assembly ortamına geçeyim ve assembly'e bir parça çağırayım. Montaj ortamında da yine büyük butonlara yer verildiği gibi aynı zamanda bunun kategorize edildiğini görüyoruz. Artık mekanizma connection type diye ayrılmış burada başlık olarak. Ve burada ayrı pencerede gösterme seçeneği mesela küçük butonlarla görünüyordu burada. Artık açıklamalı bir şekilde karşımıza geliyor arayüzde bu gibi komut arayüzlerinde bu gibi iyileştirmelerimiz var 8.0 8.0'da şimdi panellerle ilgili arayüzden bahsederken şunları da eklemek istiyorum yine komutlarda şu dikkatinizi çekmiştir bakın buradaki açılan sekme ürün ağacınızla artık çakışmıyor hangi komuta giderseniz gidin Extrude komutunda da bu paneller ürün ağacınızda çakışmayacak eğer ürün ağacınızı gizlerseniz şöyle Placement paneli yer değiştirecektir fakat tekrar açtığınızda hiçbir zaman ürün ağacının üzerine gelmeyecektir. Aynı zamanda Komut içine girdiğinizde önemli paneller eskiden şöyle karşımıza geliyordu. Mesela x girdiğimizde placement paneli sadece kırmızı olarak yanıyordu. Ve biz oradan neyi anlıyorduk? O panelin altında bizden bir şeyler istediğini, bir obje seçmemizi veya bir şeyler tanımlamamızı istediğini anlayıp paneli açıp içerisine bakıyorduk. Aynı şekilde mesela round komutundan da örnek vereyim. Round komutuna girdiğimde sadece set sekmesi şöyle kırmızı yanardı. Ama şimdi dikkat ederseniz artık komuta girdiğim gibi bu şekilde önemli olan paneller otomatik olarak açık şekilde karşımıza geliyor. Bakın yine Round'dan örnek verdim mesela. Round'a girdiğimde tanımlama yapmak zorunda olduğum panellerin içi çünkü burayı her halükarda açmam gerekiyor tanımlamalar yapmak için. Buralar otomatik olarak biz karşımıza açılmış şekilde gelecektir Kryo 8.0'da. Yine panellerle ilgili bir özellik daha eklemek istiyorum. Şimdi bazen panelleri birden fazla paneli aynı anda görmeye ihtiyacımız oluyor. Örneğin sheet metalde çalışırken işte bazı komutların içerisinde şöyle yoğun paneller olabiliyor, işte flat ya da flanş komutları gibi. Ve bu panellerden birkaçını aynı anda açık görme ihtiyacımız olabiliyor. Artık bakın bu panelleri şöyle ayırabiliyorsunuz. Şimdi bu ayırma işlemini önceden de yapabiliyorduk, ama birden fazla paneli aynı anda açamıyorduk. Artık bu panelleri şöyle ayırıp İstediğiniz kadar paneli ayrı bir şekilde açık tutabilirsiniz. İsterseniz bunları bakın ekranın kenarına şöyle iliştirebilirsiniz. Komutu gerçekleştirmemiş olsanız dahi komutu iptal bile etseniz bakın. Tekrar komuta girdiğinizde o paneller sizin bıraktığınız yerde tekrar karşınıza gelecektir. Eğer paneli kapatırsanız bakın ben pozisyonu kapattım. Yeniden açtığımda yine aynı pozisyonda benim ayarladığım pozisyonda karşıma gelecektir. Ama yok vazgeçtim bundan. Eski yerine dönsün istersem, üzerindeki eteş tut dashboard butonuyla panellere ait oldukları yerlere gönderebilirim. Şimdi sheet metalden bahsederken flat komutuna bakalım. Flat komutu, yani sheet Metal'deki secondary wall'larımızı oluştururken kullanıyorduk flat komutunu. Ve flat komutunun bir dezavantajı vardı. Bir kere flat komutunu kullandığımızda, İkinci flat komutu yani ikinci kenara flat yapmak için bunu onaylayıp tekrar flat yapmamız gerekiyordu. Artık Krio 8.0'da bu limit de önümüzden kalktı. Kontrol tuşuna basılı tutarak birden fazla kenarı da bunlar ardışık kenarlar olması yani bir sırayla dizilen kenarlar olması şart değil. Yani farklı yerlerdeki kenarlar da olabilir. Birden fazla kenarı birlikte flat yaptırtabiliyoruz. Yine yüksekliğini ayarlayıp açılarını ayarlayabiliyoruz. Şimdi tabi ha şunu da söyleyeyim hemen söyleyecek sıradaki söyleyeceğime geçmeden aynı flanşte olduğu gibi bu birleşim yerlerini yine corner treatment ile düzenleyebilirsiniz. bakın flanştan zaten flanş komutundan zaten e, bu arayüze alışıktık. alıştık yine flat komutunda da birbiriyle birleşen duvarları işte open diyebilirsiniz, overlap diyebilirsiniz veya blend şeklinde boşluklu olarak tanımlayabilirsiniz. Şimdi flatin tek tek yapılması karşımıza şu limiti de çıkarıyordu. Şu örnek üzerinden göstereceğim. Flat komutuna girdiğimde şu bağımsız flatler yaptığımda yan yana şurayı kapatırsam ne demek istediğimi anlayacaksınız. 90 derece yapalım bunları. Flat yapılan duvarlar üst üste biniyordu bakın. Artık Creo 8'de yani bu multiple edge'lere flat yapma özelliği geldiğinden dolayı bunlar otomatik olarak aralarında bir yırtılma bir boşluk oluşturabiliyor. Ve isterseniz meter cut sekmesinden işte buradaki corner relief'i tanjant olacak şekilde, open olacak şekilde veya rip olacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yine boşluk miktarınızı zaten e, klasik ayarlamalarımız burada mevcut. Bu bölümden ayarlarını yapıp işlemimize devam edebiliyoruz. Yani bu da sheet metalle, flatle çalışanlar için e, esnek bir daha esnek bir yapı sağlandığını söyleyebiliriz burada flat komutuna. Körvlere gelen bir yeniliğimiz var. Şimdi körlerde yüzey üzerinde körler oluşturuyorduk şöyle. Ne yapıyorduk işte bir noktadan diğer noktaya şöyle bir körü oluşturup sonra körün place, curve on surface seçeneğiyle yüzeyimizi seçip o körün yüzey üzerine yerleşmesini sağlıyorduk. Krio 8.0'da buraya yeni eklenen özellik ise şuradaki geodesik kör olmuş. Peki geodesik kör ne yapıyor? Körvü yüzey üzerinden dolaştırırken bir noktadan diğerine ulaşırken yani körümüz, jeodizik körü işaretlediğimizde yüzey üzerindeki en kısa yolu kat ederek karşıya ulaşıyor. Bunu peki nasıl sağlıyoruz? Normal körümüzü oluşturuyoruz bakın. Mesela bu pointten bu pointe normal her zaman yaptığımız gibi yüzey üzerinde kör yap diyoruz. Sadece gelip buradan jeodizik körü işaretlememiz yeterli oluyor. İki nokta arasında ve yüzeyin üzerinde en kısa yol neredeyse körümüz o yolu tercih edip yoluna devam edip kendisini oluşturacaktır. Bakın noktayı biraz sağa çekersem artık en kısa yolu bu taraftan göreceği için kör geometri üzerinde bu bölgeden dolaşacaktır. Bakın körvün bu özelliğini bir farklı örnekte daha göstermek istiyorum size. Mesela şöyle bir geometrim var. Bu geometri dikkat ederseniz şurada bir körvüm var bakın. Bu curve place on surface seçeneğiyle yerleştirilmiş ve geometrinin üzerinden atlayarak gidiyor. Fakat ben burada geometrinin üzerinden atlayarak değil bu geometrilerin arasından yol almasını istiyorum. Şimdi burada geodezik curve'u kullanabilirim. Çünkü artık geodezik curve bana yüzey üzerinde en kısa yolu vereceğini biliyorum bakın. Bakalım ne olacak? Geodezik curve'u seçiyorum. Yüzeyim zaten yüzeyden uzaklaşmayacağı için çünkü en kısa yolu zeminden görecektir. Yüzeyden uzaklaşmayacağı için şekillerin arasından yol alarak kendisini oluşturacaktır. Ve bu özellik beni eğer ki böyle bir körve e ihtiyacım varsa burada 1, 2, 3, 4 defa curve yapmaktan kurtaracaktır bakın bu özellik. Şunu da göstereyim bakın aynen bunda da aynı şey mevcut. Edit definition diyorum buna, yalnızca geodecik curve'i buna uygula diyorum. Bu da 8.0'da gelen farklı özelliklerimizden bir tanesi. Şimdi şöyle devam edeceğim. Body işlemleri ile ilgili eklemek istediğim bir konu var. Şimdi elimde görmüş olduğunuz gibi bir plaka var. Bu plakanın üzerinde de 8 adet deliğimiz mevcut. Üzerinde de bir koordinat sistemi var. Önce şunu yapayım. Bu koordinat sistemin delikleri zaten paten edilmiş. Bu koordinat sistemini bir paten edeyim üzerinde. Referans paternle çoğaltayım. Copy geometri ile İçeriye bir copy unsur alacağım. Şöyle dosya aç'a tıklıyorum. Helikoyli parçam var. Şöyle dışarıda çizmiş olduğum bir parça. Şimdi copy geometri Advanced Assembly modülü kullanıcılarının faydalanabileceği bir modüldür. Yani standart paketlerde açık değildir. Onun da altını çizeyim copy geometri. Shrink wrap açık olabilir ama copy geometri Advanced Assembly modülüne bağlıdır. Şöyle bir yerleştireyim bu copy geometriyle aldığım elemanın buraya ve bodies olarak da bütün bunun gövdesini şöyle alıp copy diyeyim Ardından bunu bakın şöyle önce bir Design Items'a bakayım ki birazdan şu Design Items'tan da bahsedeceğim Buddies'lerimiz bunun altında görünüyor artık şimdi ilk Buddies zaten plakaydı ikinci Buddies ben copy unsuruyla elde ettim burada ve bu copy geometriyi yani helikoyla aldığım Buddies'i şöyle paternet diyorum tekrar şimdi bakın Krio 7'de bu şekilde çoğaltılmış body'ler body 1, body 2, body 3 diye sıralanıyor. Krio 8'de artık buraya bir kategori koymuşlar. Body'yi pattern ettiğinizde bunun pattern edildiği burada diğer body'lerden ayrışıyor ve onların arasında karışmıyor. Ayrıca şimdi bakın bunları merge edeceğim birbirine. Merge ederken de bu bana kolaylık sağlayacak. Boolean Operations'a geliyorum. Plakayı Modifying Bodies olarak hepsiyle hepsiyle merge etmek için direkt buradan Buddies'den tek tek almak yerine bakın Pattern elemanlarını seçiyorum. Pattern edilmiş badilere, OK deyip Buddies'i çoğaltabiliyorum. Yani bu kategorilendirilmesi benim işime yaramış oluyor. Şimdi dikkat ettiyseniz şu an ben merge ettim badimin bire düşmesi gerekiyordu ve eski badilerin buradan yok olması gerekiyordu. Buraya da dikkatini çekmek istiyorum. Fakat eski badiler gitmedi bakın. Farklı renge büründüler. Normalde mavi görünüyordu şuradaki badiler. Bunun sebebi de şu. Creo 8'de ilave bir filtre ayarı geldi ürün ağacında. Kullanılan yani harcanan badileri ve quiltleri şöyle tree filter gidersem, body quilt bölümünde harcanan badileri ve harcanan quiltleri göster diyebilirsiniz. Eğer ki bunu kapatırsam, yani kapalı olsaydı burası. OK dediğimde Bakın her şeyim tek body. Neden? Çünkü az önce bir merge işlemi yaptım. Bire düşmesi gerekiyor body'nin. Harcanan badiler body burada görünmeyecek. Ama yok, biz harcananları da görmek istiyorsak o zaman body Quilt sekmesinin altından harcanan badleri de bize göster diyebiliriz. Özellikle harcanan Quilt'leri göstermesi e, güzel olmuş. Birazdan e, geleceğim örnekte ona da değineceğim. Şimdi bu açık modelleri kapatalım. Şimdi yine Krio 8'de yeni eklenmiş olan özelliklerden bir tanesi. Yani bu özellik yani benim en hoşuma giden özelliklerden birisi olmuş diyebilirim. Çünkü burada bir işlem yoğunluğu vardı. Şimdi önce bir tarif edeyim size. Eskiden ne yapıyorduk burada şimdi ne hale döndü bunu bir tarif edeyim. Eskiden şöyle bir şeyim vardı. Mesela diyelim ki burada bakın bir Extrude 9 diye bir komutum var. Ve bu komutun içerisinde bir yüzey yapılmış bakın. Şimdi tasarım aşamasında önceki oluşturduğunuz yüzeylere tekrar ulaşmak isteyebilirsiniz. Onlarla ilgili yeniden işlem gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Ama bu her zaman kolay olmuyor. Yani o yüzeyi bir göreceğim ondan sonra ondan bir copy oluşturacağım. Özellikle içimizde yüzey modelleme ile yoğun bir şekilde çalışan varsa kriyoda ne demek istediğimi çok iyi anlayacaktır. Eskiden uyguladığımız yöntem şuydu bakın. Önce böyle insert here'ı buraya getiriyorduk. Ardından Tabii yüzeyim orada gizli, bunu unhide etmem bir şeyi çözmüyor burada. Layer tree'ye bakacaktım burada, layer'ların altında gizlenmiş olabilir. Buradaki layer tree'den onun gizli olduğu layer'ı açacaktım ve evet yüzeye artık ulaştım. Bu yüzeyi de kopyala yapıştır diyerek yeni kopisini oluşturacaktım. Şimdi bunları tekrar eski haline getireyim, ilk haline bir geri dönelim. Peki ne geldi buraya, ne kolaylık sağlayacak burası bize? Şöyle insert here'da geri gönderelim tekrar. Xtrude 9'umuz. Neredeydi? Şurada olduğunu tekrar gördüm. Bakın artık yapmam gereken şey oldukça basit. Hiç yüzeyi aramama gerek yok. Sadece sağ tıklıyorum. Show snapshot ve copy snapshot. 2 adet yeni komut var elimde. Show snapshot demem. Bana o yüzeyi gösterecektir yalnızca. Yani incelemek için göz atmak isteyebilirsiniz. Boşluğa kliklediğinizde tekrar görünmez olacaktır o. Yine başka komutlarda da bakın. Örneğin e Xtrude 10'a aldı. Bakın, şurada bir tane yüzey var. Veya şurada bakın offsetli bir yüzey var. Şöyle show snapshot dersem bana o yüzeyi gösterecekleri. Peki ihtiyaç duyduğum bu yüzeyi nasıl kopyalayacağım? İşte az önce yapmış olduğum o işlem dizisine hiç gerek yok. Insert, Tir, Layer, yüzeyi bul, aktif et, kopyasını al. Buna hiç gerek yok. Sadece sağ tıklıyorum. Extra 9 için yapıyorum yine. Copy snapshot demem yeterli oluyor. Ve bakın yüzeyim tekrar kullanmak üzere elimde hazır. Ne yapmış oldu? İşte o benim yapmış olduğum işlem dizisini tek bir komuta indirgemiş olduk. Copy geometrimi burada bana oluşturmuş oldu program. Bakın bir tanesini daha yapayım. Mesela offset 1 var. Şuradaki yüzeyim var. Bunu kullanmak istiyorum. Show snapshot gösterecektir. Copy snapshot ise yüzeyin kopyasını oluşturup ürün ağacımıza bırakacaktır. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi burada yüzeylerden bahsederken Şu Design Items diye bir bölüm vardı burada biraz bundan bahsedeceğim artık bakın Malzemeleriniz veya kullandığınız quiltler oluşturduğunuz copy geometriler veya bodyleriniz bu Design Items altında yer alacaktır Bunu şöyle farklı bir örnek üzerinden göstermek istiyorum bir Örneğe geçelim Bakın Design itemsım şu an tek body var ve içerisinde quiltler var Dilerseniz bu Design Items'ı Burada layere geçtiğimiz yerde Design Tree diyerek farklı bir kolonda görüntüle diyebilirsiniz bakın. Aynı zamanda ne yapabiliyorsunuz burada söyleyeyim size bakın kullandığımız bütün quilt'ler burada. Yine buranın filtresi ayrıdır bakın. Tree Filters'ı açıp mesela harcanan kulitleri görmek istiyoruz diyelim. Konsümet Quilt. Neden? Mesela çünkü trim yapınca veya merge yapınca bazı quiltler otomatik e, gizleniyor değil mi? Bir daha ulaşamıyorsunuz, ulaşamayabiliyorsunuz mesela ona. Artık bütün harcanan, kullanılan, kullanmayan bütün quiltlerinizi buradaki yapı altında görebilirsiniz. Veya Design Tree'yi kapatırsanız buradaki ürün ağacınızdaki quiltin altında görürsünüz. Şimdi ben tekrar şöyle Design Tree'de göstereyim bunu. Şu harcanan quiltleri de bir kapatayım eski haline getireyim. Aynı zamanda burada sürekli işiniz olan quiltler, ihtiyacınız olan quiltler varsa bir düzenleme de yapabiliyorsunuz burada. Nasıl bir düzenle? Bakın şöyle. Hemen buraya gelip bir tane custom grup oluşturacağım. Ve bu custom gruba diyelim ki işte gövde ile ilgili quiltleri bunun altına almak istiyorum diyelim. Şöyle gövde ile ilgili bir bölüm oluşturdum. Bir de kanatlarla ilgili oluşturayım. Create custom grup diyeyim. Yeniden isimlendir. Şöyle kanatları da bunun altına alalım. Mesela gövde quilt'im. Örnek veriyorum. Buradaki quilt yapısına hemen ulaşmak istiyorum. Ve gövde başlığı altında görmek istiyorum onu. Bunu alıp buradan sürükleyip buraya açtığınız kategorinin altına alabilirsiniz. Bakın artık gövde quilt'imiz burada. Yine kanatlar için alt gruplar da yapabilirsiniz. Mesela iki alt grup yapalım. Sağ sol kanatlar için. Mesela bu iskele olsun. Bu da Sancak olsun. Hemen iskele tarafımızdaki kanatlarımız bunlar. Ve bakalım şuradaki kuyut yapısı ve şunları alalım hemen iskelenin altına. Yine sancak tarafındakiler için buradaki kuyutlar ve buradaki kuyutlar sürükleyip starboard altına şöyle sürükleyemedim. Şöyle alıyorum bakın. Artık kuliklerimi kategorilendirmiş oldum. Böyle bir düzenleme de burada yapmanıza imkan veriyor. Eğer tekrar kapatırsam şu design tree'yi, bu yapıyı aynı şekilde ürün ağacımın üstünde bu bölge bu bölümde de göreceğim bakın. Şimdi bu bölümde ayrıca bir şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın editing grubu aktif görünüyor. Yani normalde buraların gri görünmesi gerekiyordu. Yani gri olması aktif görünüyor derken, yani önceden sanki inaktifmiş gibi anlaşılmasın aslında her zaman aktifti bunlar. Fakat o, Kullanım biraz farklıydı. Şimdi bunun sebebi aslında şu. 2003 yılında ProEngine Wildfire 1.0 çıktığında iki farklı iş akış eylemine sahipti o dönemde. Birincisi Action Object Workflow, ikincisi Object Action Workflow. Yani neydi aralarındaki fark? Örneğin işte action object workflow'da ne yapıyorduk biz? İşte exstruct'tan örnek veriyorum. Komuta giriyorduk. Daha sonra komutun içerisinde çalışmak istediğimiz objektleri seçip işlemimizi gerçekleştiriyorduk. Ama editing grubundaki araçlar için durum böyle değildi. Buradaki araçları kullanmak için önce objeyi yani nesneyi seçmeye ihtiyaç vardı. Ardından komutlarımız aktif hale geliyordu ve işlemimizi gerçekleştiriyorduk. Örneğin diyelim ki trim yapacağız, i̇şte yüzeyde trim yapacağız veya körlerle trim işlemi yapacağız. Yine bizim yüzey veya kör seçmemize göre trim komutu bize kendi içinde farklı bir arayüz sunuyordu. Ona göre seçimler yapmamızı veya ona göre seçenekler karşımıza sunuyordu. Benzer şekilde yine offset komutu. Ama artık buradaki komutları aktif bir şekilde görüyoruz çünkü ya yani özellikle yeni kullanıcılarda burası kafa karıştırıyordu. Tam kullanımını hani neyi çöz, seçili, neyin seçileceğini tam çözemeyebiliyordu kullanıcılar. Hatta hani bazen de burası burası sanki ilave bir lisansa dahilmiş gibi algılanıyordu. Hayır, Editing grubu eskiden beri standart paketlerde var buradaki işlemler. Sadece objeyi seçip komut yerine getirmek gerekiyordu. Şimdi peki diyelim trim komutuna girdik. Bakın artık trim, trim komutunun içerisinde yüzeyle işlem yapacaksak veya körle işlem yapacaksak bunun ayrımı mevcut. Yani direkt komutu seçip işlemimizi yerine getirebiliriz. Diyelim ki kör trimleyeceğim ben burada. Gelip şuradaki körü diyelim ki şuradaki körle trimleyeceğim. Seçimimi gerçekleştirip yönümü ayarlayıp trim işlemi gerçekleştirebiliyordum. Yine offset demiştim ki farklı seçenekler sunuyordu. Artık gerek yok. Direkt komuta giriyorum. Direkt komuta giriyorum. Komutun kendi içerisinden yüzeyle mi offset yapacağım, körle mi offset yapacağım veya yüzey sınırları mı offset yapacağım. Bunların ayrımını komut içerisinden gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi, şöyle diğer örneğime geçeyim. Şimdi biraz çalışma ortamından bahsedeceğim. Bu örneklerimi kapatıyorum. Şu environment'a geleyim. Şimdi ilk olarak... Şu an boş bir parçam var tabii karşımda. Koordinat sisteminin artık renkli bir görünüme sahip olduğu dikkatiniz çekmiştir bakın. Kırmızı, yeşil, mavi renklere sahip. Ama siz isterseniz ki hani eski görünümüyle kahverengi olarak kullanmak istiyoruz. Config ayarlarında yine bunun seçeneği mevcut. Konfigürasyon ayarlarına gelirseniz options'ta Configuration Editor'a gelip şu Find'da RGB diye aratırsanız direkt olarak Koordinat sistem Color RGB ayarı karşımıza gelecektir. Eğer ki no yaparsanız eski kahverengi görünümüyle karşımızda yer alacaktır koordinat sistemi. Şimdi plane'leri bir açayım. Plane'lerde artık dolgu rengi var bakın karşımızda. Yine koordinat sistemimiz de açık olsun. Plane'lerde dolgu rengi var karşımızda. Dilerseniz bunu buradan deaktif edebilirsiniz. Plane fill display. Bununla ilgili renkleri ayarlamak isterseniz, yine bu renkler şurada bağlı bakın. Options bölümüne gidiyorum. System App Datum bölümünde planlar için pozitif ve negatif side olarak renk ayrımı var. Mesela değiştireyim bu renkleri bakın. Pozitif side kırmızı olsun, negatif side örneğin mavi olsun. OK diyorum. Düzlemin koordinat sistemi yönündeki gösterdiği yönler bana kırmızı dolgu rengini gösterirken bakın. Yüzey plane'lerin diğer tarafına geçtiğimde, yani negatif side'a e geçtiğimde mavi görünümü verecektir. Şimdi bu plane üzerine mesela front plane üzerine bir sketch oluşturayım. Şimdi yüzey dolgunuz açık olsun veya kapalı olsun. Ya yani açık olsa da şöyle bir sketch'e girdiğimizde o plane'de yani sketch'le çakışmaması için hemen dolgu rengini kapatacaktır tabii de aktif edecektir. Paletten bir geometri çırıyorum profil çağırayım okey diyerek skece dönüyorum ve burada şunu da size göstermek istiyorum şimdi ölçülerimiz Krio 7'de edit modda model renkleriyle çakışmaması için bir background sahipti ama Sketch ortamında böyle bir ayrım yoktu orada yine normal renkleri de görünüyordu artık Sketch ortamında da ölçülerimiz bir background rengine sahip yine bu background renk, rengi ile ilgili ayarları Options bölümündeki Entity Display altında bulacaksınız bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Entity Display bölümü. bakın. Sketcher'daki renk ayarları benim şu anda manuel. İşte orada Highs Contrast veya çalıştığınız arka plan rengini almasını sağlayabilirsiniz. Gelip buradan değiştirirsem, örneğin sarı yapmak istiyorum. OK dememle ölçü arka plan rengim sarı olacaktır. Yine constraint'leri de burada hatırlatmak istedim. Constraint görünümleri önceki güncellemelerde zaten değişmişti. De, yine onun ayarında burada sözü geçmişken entity display altında bulacağınızı hatırlatmak isterim. Hem constraint'lerin büyüklüğü hem de background rengini bu bölümden değiştirebilirsiniz. Ha ama bazı eski kullanıcılar da hani hoşuna gitmemiş olabilir mesela bu constraint görünümleri. Bunu eski görünümüne geri çevirmek isterseniz şöyle bir config opsiyonumuz da mevcut bakın. Options'a gelip configuration editörde şöyle pre alt cryo4 diye aratırsanız eğer Sketcher pre cryo4 Constraints. Bu ayarı yes yaptığımızda constrain'lerimiz önceki cryo versiyonlarında olduğu gibi görünmeye devam edecektir. Artık siz nasıl tercih ediyorsanız. Şimdi grafik toolbar üzerinde şurada bakın bir ayarları mevcut. İşte solid body'leri, quiltleri veya işte facet geometrileri, işte STL gibi yüzeyler facet geometrileri transparanlığını kontrol edebileceğimizi anlıyoruz buradan. Bunu da göstermek istiyorum size. Şöyle az önceki şu yüzeyden oluşan örneğin bir tekrar açayım. Şu anda bakın quiltlerim Transparan görmüyor bakın. Hand yani toolbar üzerindeki quills ayarıyla gelip transparan görmek istiyorsam yüzey yapılarını buradan transparanlığını kolaylıkla değiştirebiliyorum. Solid bodyler içinde model üzerindeki her bir body'nin transparanlığını değiştirebilirsiniz. Bakın onu da şöyle göstermeme izin verin. Ee, bu değil şunu açayım. Bakın 3 adet body'den oluşmuş bir örneğim var elimde. 3 farklı body var üzerinde. Şimdi benim buradaki solid body'deki transparanlık ayarım zaten %50'de. Ama şu anda hiçbir body'yi transparan görmüyorum. Neden görmüyorum? Çünkü bu şöyle bir seçeneğe bağlı. Katı her zaman katı olarak görünüyor. Ama siz derseniz ki burada ister body'yi seçip, ister e, ekrandan body'nizi tıklayıp mi Toolbar'dan bakın Make Transparent derseniz oradaki transparanlık değerinde body'nizi transparan hale getirecektir. Bakın body ki şu anda zaten ürün ağacındaki rengi de daha soluklaştı. Buradan transparan olduğunu anlayabiliyorum. Aynı şekilde mesela buradaki body'yi de şu Make Transparent deyip transparan hale getirebiliyorum. Ve transparan değerini az önce de söylediğim gibi şuradaki transparanlık değeri ayarlıyor. Tekrar eski haline getirmek için transparan yaptığım elemanları, tekrar transparanlığını deaktif etmem gerekiyor. Şimdi, Flex Komponentlerden bahsetmek istiyorum. Fakat Flex Komponent derken birçok kullanıcının aklı şuradaki Flexible Modeling'e gidebiliyor. Bununla ilgili değil. Önce bir onun altını çizeyim. Flex komponentler diye bahsettiğimiz, şu bilmeyenler için kısa bir özet geçeceğim. İşte yay gibi geometrilerde kullanırız. Yani ne yaparız? Bir, bir parçayı montajda iki farklı şekilde kullanmak istiyorsak, aynı parçayı yani, aynı model geometrisine yani aynı SMD üzerine yerleştirilmiş yayın bir serbest halini, bir de gerilmiş halini düşünün. Bunun gibi. Bu tarz elemanları make flexible diyerek flexible hale getiriyorduk. Bunu nasıl yapıyorduk? İşte sağa klikleyip ya make flexible diyorduk. Veya parçanın kendi içerisinde ki şu anda açmış olduğum örnekte de bakın şurada sarı bir parçam var. Bu make flexible ile flexible hale getirilmiş bir parça. Aslında parçamın orijinal geometrisi bu. Ama ne yapılıyor burada? İşte model properties üzerinde. Burada flexible'lık tanımlanıyor. Şimdi bunu tanımlamada herhangi bir değişiklik yok. Kullandığımız yöntem yine aynı. Sadece burada önceden şu vardı. Bu flexible yapılmış parçayı montaja dahil etmek istediğimde şöyle bir problem karşıma çıkıyordu. Şöyle bakın çağırıyorum az önceki flex kontak parçasını. Şimdi bu flexible komponent olduğu için bakın bazı değişkenleri değiştirmem gerekiyor. Çünkü orijinal geometrimde ayarlı bunlar işte. Buradaki açı değerini değiştireceğim veya şuradaki geometrileri suppress edeceğim. Fakat karşılaştığım sıkıntı şuydu. Burada bakın make Flexible'nin özelliği olarak 6 tane sekme var. Fakat bu sekmeler bana hangisinde işlem yapıldığını göstermiyordu. Yani şöyle Surface Finishes gibi yanında parantezde hiçbir şey yazmıyordu. Ama artık Krio 8'de ya bunu da eklediklerini gördüğüme sevindim ben açıkçası. Çünkü diğer sekmelerde şöyle bir göz atmamız gerekiyordu mutlaka. Artık gelip Dimension sekmesinde bir tane değişken tanımlı olduğunu görüyorum. Değer 60 derece şuradaki. Bunun yeni değeri 90 olacak diyorum. Hemen şurada Features'ta da bir tane değişken tanımlanmış. O dikkatimi çekiyor. Gelip şuradaki grup resüm yapılmış. bunlara suppress ediyorum. Bakın diğer sekmeye hiç bakma ihtiyacı hissetmiyorum. OK deyip işleme devam ediyorum. Hemen şunu da hızlıca yerleştirelim buraya. Ve bakın tekrar yani bu illaki Flex komponente konumlandırma aşamasında değil. Hiç modeli bilmiyorsunuz. Flex Component yapılmış değişkenlere müdahale etmek istiyorsunuz diyelim. Değerli Flexible Component'e Variety Items'a ulaştığında Yine burada da artık ben Features'da 3 adet değişken, Dimensions'da ise 1 adet değişken olduğunu direkt olarak görebiliyorum. Şimdi şöyle örneğimi değiştiriyorum. Şimdi elimde şöyle biraz yoğun diyebileceğim bir montaj var. Şimdi bu örneğimde de Creo 8.0'da yeni gelmiş bir özellikten bahsedeceğim. Biraz farklı bir özellik ama güzel özelliklerden bir tanesi diyebilirim. Özellikle parkları yönetmek konusunda. Şimdi açmış olduğum bu montajda ne var? Ben söyleyeyim size ne olduğunu. Bakın burada bir kart datası var. Şöyle bir SMD şeklinde. Şimdi bu tarz kartlarla çalışanlar bilirler. Bunlar işte PCB design programlarından Step olarak export edildiğinde ve burada açıldığında bu kart üzerinde ne kadar komponent varsa işte konnektör olsun, direnç olsun, ne kadar komponent varsa bakın şöyle bunlar tek tek karşınıza yığılır. Ve şu an bu açtığım montajda yine iyim servis sayı bu. 111 adet parça var. Fakat bu 111 adet parçanın hiçbirine benim ihtiyacım yok. Çünkü benim buradaki tek amacım sadece kartımı buradaki mekanik montajın üzerine yerleştirmek. Başka hiçbir işime yaramayacak. Ve bununla birlikte, bakın burada da bir kartım var. Burada da ve burada da. Şimdi bunlar biriktiğinde yüzlerce parça yapabiliyor. Şimdi biz eski yöntemlerde genellikle şunu uygulardık. Şöyle Şu parçayı atıp açıp, içindeki parçalara ihtiyacımız yoksa, bunu işte klasik yöntemlerle shrink wrap yapardık mesela. Shrink wrap ne yapardı? Bütün geometrileri tek bir partın içerisine gömerdi ve biz onu o şekilde kullanırdık. Fakat Creo 8'de, ha yine Shrink veya eski bildiğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Fakat şimdi Creo 8'de yeni gelen ne? Ondan bahsedeceğim size. Şöyle sağ klik dediğimde alt montaj üzerine inseparable assembly diye bir özellik getirildi. Ne yapıyor bu inseparable assembly? Söyleyeyim size ne yaptığını. Mesela az önceki şu yoğun kart datasında göstereyim. Şu alt montajımda. Bakın gelip buradan make inseparable diyorum. Okey diyerek bir gerçekleştirmesini bekleyeceğim şimdi kısa sürecek çok uzun sürmeyecek. Şimdi dikkat edin bakın montajdaki parçalarımın görünüşleri değişti. Bakın bu montajı backup alacağım ayrı bir klasörde tam ne dediğimi ne demek istediğimi anlayacaksınız o zaman inseparable ne işine yaradığını anlayacaksınız şimdi. Şimdi mesela VB diye bir klasör açayım ve bunun içerisinde backup diyeyim. Şimdi backup yaptığımızda normalde ne yapar? Assembly içerisindeki bütün partları o klasörün içerisinde gömer değil mi? Backup'umu tamamladı. Bakın gidip geriye dönüp klasörümün içerisine bakıyorum. Kaç adet parçam var? Hiç adet parçam var bakın. Sadece ne var elimde? Assembly var. O zaman şunu söyleyebilirim size. In Make inseparable komutu aslında montajın altındaki... Bütün parçaları alıp o montajın içerisine gömüyor. Yaptığı özellik, yaptığı işlem bu. Bakın şimdi o backup aldığım montajı ayrı bir şekilde açayım. İçindeki parçalara ulaşabilecek miyim onu göstereceğim yani. Elimde sadece bir tane SM datası var bakın. Klasörün içerisinde partları göremiyorum. Şimdi gidip o masa üstümden klasörü açıyorum. SM dosyasını açıyorum. Bakın dosyayı açtığımda parçalara ayrı ulaşmak isterseniz eğer yine open diyerek bakın parçalara ayrı ayrı da ulaşabiliyorsunuz. Bakın istediğiniz parçayı buradan open deyip ayrı pencerede açabilirim. Ama fiziksel olarak parçaların hiçbiri diskimde kayıtlı değil. Hepsi nerede kayıtlı? Bu assembly dosyasının içerisinde gömülü olarak kayıtlı. Bakın bu özellikle Winch ile çalışıyorsanız yani bu şekilde 100 adet kartınız olduğunu düşünün ve bu 100 adet kartın içerisindeki bu şekilde partlar binlerce gereksiz parça çıkartır önünüze. Özellikle orada yani Winchill tarafında bir sürü gereksiz parça ile uğraşmanız konusunda yani dataları yönetmeniz konusunda sizi çok büyük bir kolaylık sağlayacak bu inseparable assembly. Dilerseniz pardon kapatmadan hemen Dilerseniz eski haline de getirebilirsiniz. Yani parçaları seçip yani montajı seçip Make separable diyebilirsiniz. Şimdi ben tekrar eski haline getirmeyeceğim. Extract etmesi uzun sürecek. Sadece bir tanesini şöyle extract edeyim. Şuradan bakın. et diyorum. Okey dedim. Hadi iki tane daha extract edeyim şöyle. Şunu da bu şekilde bir tane daha extract edeyim. Bakın üç tane parça extract ettim. Bakın kaydedim şimdi klasöre. Eski haline getirdiklerimi Bakın part dosyalarını 3 tanesi oluşturur, değil mi? Yani istediğin zaman bunu eski haline getirebiliyorsunuz. Şimdi bakın montajı tekrar geri dönüyorum. Ee, hızlıca açayım hemen o montajı tekrar size. Şimdi inseparable assembly. Yaptığı ne dedik? Mo montaj içerisindeki ihtiyaç duymadığım parçaları istediğim zaman inseparable, make inseparable diyerek montajın içerisine gömebiliyorum. Bu benim parçalarım, partlarımın diskimde gereksiz yere yal kaplamasını, gereksiz yere görünmesini engellemiş oluyor. Bakın burada mesela 5 adet kartım var. Hepsini inseparable hale getireyim. Make inseparable diyorum. Şimdi yani burada aslında şunu bir görmenizi istiyorum. Beni ne kadar bir fazlalıktan kurtaracak onu görmenizi istiyorum şu kadarcık assembly için. Şu bakayım hangisini yaptığıma. Burada da bir tane kart da tam var. Making separable diyorum buna da. Bunu yaptık. Bunu da yapacağım. Şimdi bakayım. Başka kartım kaldı mı? 4 adet kartım vardı. Hepsini yaptım. Bak şimdi. Bunu bir backup alayım tekrar. Parça sayısını görmeniz için yapıyorum bunu. Ve B2 diye bir klasöre şöyle backup'layayım. Şimdi bakın. ikinci almış olduğum backup bu. Çalıştığım klasör de göstereyim size. Asas, esas montajı açtığım klasördeki parça sayım bu. Aslında 236 tane Part assembly karışık bakın 236 adet parçam var. Backup aldığımda ise make inseparable'dan sonra dikkat edin bakın 43'e düştü. Yani şu kadarcık assembly için aslında 200'e yakın parçadan kurtulmuş oldum ben. Bunları yönetmekten ve diskimde boşu boşuna karşıma çıkmasından kurtulmuş oldum. Make inseparable'ı bu şekilde özetleyebiliriz. Yine burada şunu da eklemek isterim. Mesela herhangi bir... Yani bütün bir alt montaj değil sadece bir iki parçayı gömeceksiniz diyelim. Orada ilave seçeneğinizde şu make inseparable değil and diyerek hani ikisini gömeceğim diğer ikisi kalsın. Sadece bu iki parçayı bu montajın içerisinde gömülü hale getirebilirsiniz. Şimdi örneklerimize geri dönelim. Şimdi yine söyleyeceğim şey aslında e, daha çok advanced assembly kullanıcılarını ilgilendiriyor ama hani normal e, hani modüle sahip olmayan kullanıcılarını da ilgilendiriyor diyebilirim. Çünkü Shrink rep'i normal e, standart paketlerde de kullanabiliyoruz. Advanced asm ne vardı? İla olarak copy geometry kullanıyorduk. Ve burada karşımda şöyle bir limit vardı. Mesela copy geometry ile copy geometry ne yapıyordu? Bir parçanın içerisinde diğer parçadan bir kopik geometri. Aa üstünde kopi geometri oluşturuyorduk. Kopyalanmış bir yüzey alıyorduk mesela. Mesela diyelim ki bakın şurada bir kopi geometrim var. Şimdi bu kopi geometrinin alınmış olduğu parçaya ulaşmak için benim şunu yapmam gerekiyordu. Önce edit definition yapıyordum. Buradan hangi parçadan referans alındığına bakıyordum. Batın mold parçasından bakın referans alınmış şuradaki parçadan. Sonra eğer o parçaya ayrı bir şekilde ulaşacaksam ya ürün tekrar bulacaktım ya da open deyip klasörümden button mode'u açıp ulaşmam gerekiyordu. Ama artık elimin altında copy geometriye şu özellik eklenmiş. Sağ dediğimde direkt olarak open reference model diyebiliyoruz. Böylece aramamıza gerek kalmıyor. Benzer özellik sheet metaldeki form feature'larında da vardı eskiden beri. Copy geometriye de bu özelliğin gelmesi iyi olmuş. Open reference model deyip direkt olarak e, referans alınan model neyse buna ulaşabiliyoruz. Yine sadece copy geometri değil, shrinkwrap'te de kullanmış olabilirsiniz bakın. Mesela şöyle bir örneğim var. Kablolamada sıkça kullandığımız yöntemlerden birisi shrinkwrap ana modelden shrinkwrap geometri almak, değil mi? Bakın geliyorum shrinkwrap feature'im burada. Sağ tıklayıp referans modeli aç diyebiliyorum direkt olarak. Open dediğimde bana top level montajımı açmış oluyor. Yani top level demeyeyim ee, copy geometrinin veya shrink wrap'in referans alınmış olduğu montajıma direkt olarak ulaşmamı sağlıyor. Yine shrink wrap ile ilgili bir özellik daha ekleyeceğim. Bu bölümde. Şimdi shrink wrap'i biz özellikle nerede kullanıyoruz? Birisine bir data teslim ederken o datanın her yerinin Çıkmaması için daha çok tercih ediyoruz. Örneğin bir transmisyon datası değil mi? Transmisyon datalarının içerisinde böyle kesiti göstermem gerekirse bakın ilave bir sürü parça olur. Dişliler olur, senkromeşler olur vesaire. Bunların hiçbirini benim datayı paylaşacağım kişiyle e, göndermeme gerek yok. Mesela karşı taraf sadece bu datayı alıp yerine takacaktır. Ya, uyguladığımız yöntem aslında neydi? Gelip buradan save us, save a copy de shrink wrap diyorduk. Şimdi bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Hala geçerli yani orada değişen bir şey yok. Yine burada simprep'i alıp herhangi bir simprep'e geçip bakın bir simprep oluşturduk burada. Üzerinde detay olmayan ne yaptık? Gereksiz parçaları çıkardık. Bunu da save yine shrink wrap şeklinde kaydedebilirsiniz. Fakat limit şuradaydı. Bu yöntemde kullanırken save as yolundan değil de şöyle create diyerek kullanırken veya şöyle diyeyim direkt part içerisinde gömerken eee transmission diyeyim. Kısıtlama şuradaki shrink wrap aracındaydı bakın. Nasıl bir kısıtlama vardı? Şimdi benim hedefim şu. Ana montajın üzerinde simplep var. Bu simpre shrink wrap'imi oluşturmak. Fakat ben burada shrink wrap oluştur deyip open komutu ile assembly çağırdığımda Karşıma şu diyalog penceresi gelmiyordu bakın. Bu diyalog penceresine üzerinde simpreplerin olduğu diyalog penceresi. Burası karşıma gelmiyordu. Direkt olarak master reple içeriye alıyordum bunu. Ve sonrasında buradan subset diyerek seçim yapmam gerekiyordu tekrar. Ve bu yöntemi simprepli şekilde kaydedeceksem kullanamıyordum. Direkt save as'den kaydetmem gerekiyordu. Ama artık şöyle open dediğimde montajı çağırdığımda Aşağıya indireyim bunu. Montajımı çağırdım gibi. Bakın Simprep penceresi karşıma geliyor. Hazır üzerinde No Detail diye Simprep'im var. Bunu kullanmak istiyorum. Artık bakın Subset'te de Simprep'te gereksiz parçalar gelmedi zaten. Yalnızca Simprep'in içindeki parçalar geldi. Sonrasında da Options'a gelip, pardon şöyle, Auto Collect All Solid Surfaces deyip, Solidify Resulting Geometri ile OK deyip, Hızlıca tekrar tanımlama yapmama gerek kalmadan, parça ekle çıkar yapmama gerek kalmadan şirin krepimi oluşturtabiliyorum. Şöyle bir oluşsun. Kendine geldi. Şu kesitini göstermem gerekirse size sim üzerinden oluştuğunu göstermek için. Mesela right düzlemden bir kesit oluştur diyeyim. Bakın içerisinde detaylarım yok. Sadece kabuk geometriyi kaydetmiş oldum. Şurayı biraz küçültelim. Şimdi teknik resim bölümüne geldik. Şöyle arada yazanlar oluyor. Onu bir kontrol etmeme izin verin. Tamam. Teknik resim bölümüne geldik. Teknik resim bölümünde şöyle Sketching Tools ile başlayalım. Şimdi teknik resim ortamında bizim şurada bir sketch sekmemiz var bildiğiniz üzere. Fakat bu sketch sekmesinin kullanımı normal 3D modelleme ortamındakinden biraz farklıydı. Yani farklı araçlar vardı burada. Çizim yapmak biraz daha böyle hani kullanıcılarda alışkanlık gerektiriyordu. Artık dikkat ederseniz Krio 8.0'da buradaki çizim araçları değişti. Güncellendi bakın. Normal 3D ortamda yani üç yani boyutlu modellemedeki sketch ortamında nasıl çizim yapıyorsak teknik resim üzerinde de ilave skece ihtiyaç duyduğumuzda o şekilde çizim yapabiliriz. Bakın göstermeme izin verin yaklaştım. Mesela rectangle oluşturacağım. İşte dörtgen altında çeşitleriniz de var. Normal sketch'te olduğu gibi. Geliyorum. Mesela ölçümü nerede alıyor? Dikkat ederseniz bakın sayfanın merkezinden alıyor. Buradan şunu diyebilirim. Ölçümü alacağım noktayı değiştireceğim diyebilirim. Örneğin şuradaki noktadan ölçümü alacağım. Kaç olsun? Hemen ölçü girmeme izin veriyor. 5 milimetreye 5 milimetre alalım. Ardından çizimi oluşturayım. Çizimimde 10 milimetreye 10 mm olsun. Hazır bakın. Round yapayım üzerine yani Filet yapayım. Şöyle Tanjant Filet diyerek elemanlarımı şöyle seçiyorum hızlıca. Okey diyorum. Hemen Filet değerim örneğin 2 olsun 2 ile devam edeyim. Okey deyip Filet işlemini de oluşturdum. Aynı zamanda bakın burada Construction modunda aktif olduğuna dikkat edin. Şimdi bu özelliği sevecek seveceğinizi düşünüyorum. Construction modu açıyorum bakın. Bazen şuna ihtiyaç duyuyordu, duyuyordu kullanıcılar. Hani Çizimin böyle tam ortasında bir dikey eksen oluşturalım diyordu. Şimdi böyle bir ekseni oluşturmak için yani mecburen yani çizim olarak oluşturup onun line style'ını değiştirmek gerekiyordu. Aslında eskiden de vardı bu. Gelip buradaki skeçte oluşturuyorduk ama dediğim gibi buranın biraz kullanımı zordu. Veya modelin üzerindeki eksen çizgisi uzatılıp o şekilde kullanılabiliyordu. Ama artık böyle construction modu açıyorum buradan. Şöyle line komutuyla gelip geometri üzerinden snap yaptığına da dikkat edin. Şimdi bilenler bilir. Burada çizim için şu sağ köşede bir snapping referans için bir tuğlum çıkıyordu. Onun üzerinden yakalayacağım referansları seçmemiz gerekiyordu. Artık geometri üzerinden otomatik referans alıyor. Gelip şöyle çizim mi buradan buraya kadar oluştur diyorum bakın. Gördüğünüz gibi eksen çizgimiz hazır üzerinde. Aynı şekilde bakın bir çizimde buradan Buraya doğru oluşturayım. Burada da bir eksen çizgisi oluşturmuş oldum. Mesela çemberlerin merkez, deliklerin merkezinden geçen bir çizim oluşturalım. Construction modu kapatacağım, onu gösterdim. Circle'a geldim mesela. Merkezden şöyle şöyle bir referans alalım. Deliklerin merkezinden geçen bir çizim oluşturmak istiyorum. Çizimi seçip line style'ını değiştir diyorum. Mesela bunun line style'ını da DASH FONT yapabiliriz, rengini de hatta değiştirelim, kırmızı yapalım. OK. Oldukça pratik bakın. Şuraya çizdim çizim, bir de aynalayayım bu tarafa. Bakın Mirror komutu ile geliyorum. Çizimi seçip OK diyorum, hemen şuradaki çizgiyle ile OK deyip bunu da karşı tarafa oluşturuyorum. Çizim araçları oldukça pratik olmuş. Tabii şu yine değişmedi. Bunu söyleyeyim. Yani skeçi çizimden sonra ee, görünüşe bağlı değil de yani yapmış olduğunuz çizimi Draft Entities altından seçip görünüşe bağlamak istiyorsanız bakın yine Relate to View ile görünüşe bağlamanız gerekiyor ki görünüşü kaydırdığımızda serbest çizgilerimiz olduğu yerde kalmasın. Bu özellik hala aynı. Yine burada şunu da eklemek istiyorum. Eğer ki Eski sketch ortamına alışıksanız ve onu kullanmak istiyorsanız bu seçenekten de vazgeçilmemiş. Eski kullanıcılar için Tool sekmesi altında bakın Legacy Sketch butonuyla tekrar eski moda geçiş yapabilirsiniz bakın. Legacy Sketch'te eski modda şu şekilde görünüyordu eski komutlarımız. Ama kapatırsam Legacy Sketch'e yeni Cryo 8'deki arayüzüyle karşımda görünecektir teknik resimdeki sketch ortamı. Şimdi bir diğer özellik, şöyle sembol paletten bahsetmek istiyorum. Şurada bakın, sembol paletimiz vardı. İşte kaynak sembolleri veya yüzey sembolleri veya user defined kendi tanımlamış olduğumuz semboller olabilir. Bunları çağırmak için kullanıyorduk. Ve bu karşımıza bir diyalog penceresiyle geliyordu. Ekranda bir pencere açılıyordu. Onun üzerinden browse diyerek sembolün yerini gösterip ekranımıza çağırıyorduk. Artık bakın bu da dashboard ribbon menüye bağlandı bakın yukarıda. Sembol kütüphanenizi galeriyle göreceksiniz bakın sol tarafta. İşte en son kullandığın semboller olabilir. Yine burada görünümleri değiştirebilirsiniz. İşte büyük ikonlarla görünsün veya işte daha küçük ikonlarla görünsün. Örneğin bir sembol çağırayım. Şurada son kullandıklarımdan. Gelip uygulaması yine eskisiyle aynı. Direkt galeriden seçip ekrana getiriyorum. Yok siz dediniz ki buradaki galeriden görmek beni çok karıştırıyor, kafamı karıştırıyor dediniz. Şunu yapabilirsiniz. Bakın toplayabilirsiniz buradaki görünüşlere. Buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi benim sembol biraz kalabalıktır, klasörlerim kalabalık. User defined sembollerim var. Yok dediniz ki ben yine buradan göremedim. Klasörleri görmek için bakın aşağıda more symbols'e klikleyip. aynı öncekinde olduğu gibi klasörlerinizden çağırabilirsiniz. Şimdi benim buradaki bütün klasörlerimi ayrı ayrı gördüğü için pro sembol direktörümde o yüzden ben de burası biraz yoğun olarak karşımıza geliyor. Peki üzerinde tanımlama yaptığımız semboller vardı. Yani ne gibi tanımlama? Bir kaynak sembolü tanımlıyorduk. İşte üzerine değerler giriyorduk. Bunu nasıl yapacağız? Nasıl, bu nasıl karşımıza gelecek? Bu pencereden yapıyorduk o yarıda biliyorsunuz. Şimdi sembolü özelleştirmeden bahsediyordum. Örneğin bir kaynak sembolü çağıracağım ben. Şuradan hemen IsoWelt'lere geliyorum. Bakayım köşe kaynağını bulayım şurada. IsoFlight'a geldim şöyle yapardık gelip sembolü oluşturduktan sonra sembolümüzü customize etmemiz gerekiyordu İşte bu bir metot kaynağı olabilir veya işte çevresel bir kaynak olabilir işte üzerine ölçülere girmemiz gerekiyordu bunları da artık bakın menüde sembol customization'dan yapacağım burada karşıma gelecek aynı özellikler burada hiçbir yere gitmedi yani sembolümün özellikleri şöyle arrow side'da mesela hemen kaynak ölçüm belirleyeyim throat thickness size olarak işte style'ımda da metot kaynağı, lineer bir metot kaynağı olduğunu belirteyim. Ne olsun? Thickness size'm A3'lük bir kaynak olsun. İşte kaynak sayım ne olsun? 10 adet olsun diyelim. Segment uzunluklarım 50'şer milimetre olsun ve adımlarım ne kadar olsun? İşte 100'er milimetre olsun deyip sembolümü hızlıca şekillendirebiliyorum. Ayrıca sembol bölümünde bir de sembol paletimiz vardı. Palet üzerinde işte ünlem işaretimiz falan var yine bunlar da bakın aynı başlıkta göreceksiniz Bunlar da bir yere taşınmadı geliyorum sembole sembol palet hemen burada bakın kliklediğimde paletimiz hiçbir yere kaybolmadı eski paletimiz olduğu yerde duruyor şöyle gelip hangisini uygulayacaksam istediğim sembolü yine bu paletten alabiliyorum ilave olarak Yine sembol menüsünün altında sembol oluşturduğumuz, sembolün üzerinde düzenleme yani sıfırdan sembol oluşturduğumuz bir ee, komutumuz vardı. Yani sembol tanılamak için define sembol seçeneği vardı. Bunu artık sembol komutundan bağımsız olarak annotations açılır grubu altında define sembol olarak göreceksiniz. Bunun kullanımında herhangi bir değişiklik yok. Bu yine menu manager ile karşımıza gelecektir. Şişt. Şimdi teknik resimde devam edeceğim. Bir özellik daha söyleyeceğim burada. Şimdi bahsedeceğim özellik draft görünüşlerinde. Şöyle şu nasıllim buna gerek yok. Draft görünüşünden kastım şu yani bakın. Açmış olduğum örnekte elimde bir model yok. Yani bu DXF veya DWG'den gelmiş bir resim olabilir ve bu resmi düzenleme ihtiyacım olabilir. Şimdi bu resmi düzenlerken özellikle görünüşleri ölçeklemek veya görünüşleri taşımak için şöyle seçimlerde böyle hepsini bunların seçmemiz gerekiyordu. İşte sketch bölümüne geliyordum. Şöyle hepsini seçip taşımayı öyle gerçekleştirmem gerekiyordu. Özellikle yoğun sketch görünüşlerinde bu biraz kasma yaratabiliyordu. Bunun dışında taşırken çizgi bazen şöyle kopabiliyordu. Bu gibi aksaklıklar karşıma geliyordu. Tekrar işlemi geri alıp bir daha seçmem gerekiyordu. Bakın şimdi burada Draft View diye bir özellik geldi. Ne yapacağını söyleyeyim size. Şu görünüşü seçiyorum. Bunu, bunları hatta şöyle Draft View'a haline dönüştürüyorum. Ne yapıyor bu Draft View? Görünüşü, şöyle kilidini, kilitli değilim zaten. Görünüşü bakın, bir gruplandırıyor aslında Draft View. Ve hatta Şimdi burada bu ana görünüşüm bunlar projection görünüşse bunu şöyle de düzenleyebiliyorum. Bakın gireyim şu draft view yaptığım görünüşün özelliğine. Projection görünüşü olacağını söylüyorum ve ana görünüşü bu olacak diyorum. Bakın. Okey. Bunun da aynı şekilde. Bu da projection görünüş ve ana görünüş ortadaki görünüşe bağlı olacak. Aynı şekilde bu da projection görünüş ve ana görünüşüm ortadaki görünüşe bağlı olacak. Şimdi bakın artık bunlar sanki ben modelden bunları Projection çıkarmışım gibi birlikte bir grup olarak hareket edecekler. Aynı zamanda Scale değiştirirken de bakın ölçek değiştirim görünüş ölçeği 1.2 yaptığımda bütün görünüşler ana görünüşü diğerleri Projection olduğu için bakın Apply dediğimde hepsi aynı anda Scale olmuş olacak. Özellikle bu tarz çizimlerde yani dışarıdan gelmiş DXF veya DVG gibi çizimlerde düzenleme yaparken bu özelliğin çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Tekrar uygulamasını göstereyim. Görünüşü seçip bu görünüşü bir draft view haline getirmek için bakın. Sketch sekmesinde create draft view dememiz yeterli. Şimdi etrafının draft view olduğunu gösteren şöyle kesikli bir çizgi yer alır. O baskıda çıkmıyor zaten. Baskı izlemede onu görmezsiniz. Baskıda yer almıyor. Ama burada görmem benim için önemli. Çünkü hangi görünüşler, draft view hangileri değil bunları ayırt etmek için o çizgileri görmek benim için önemli. Aynı zamanda da seçim içinde bir seçim penceresi oluşturduğundan karşımda görmem daha sağlıklı olacaktır. Şimdi açık olan örnekleri kapatıyorum. Son bir örneğim kaldı. Multi body'lere eklenen bir özellikten bahsedeceğim. Pardon bu örnek değil. Şimdi açmış olduğum örnekte 3 adet body var. bakın. Şimdi biz bu body'lere ayrı ayrı malzemeler tanımlayabiliyoruz. Yani nasıl body'ye? Assign material diyerek birbirinden bağımsız farklı malzemeler tanımlıyoruz ki şu anda ki bodylerde de bakın bunda fe 60 malzeme, body2'de alüminyum 60, 61 ve body1'de ise stil malzeme tanımlı olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca bu bodylere parametre de tanımlayabiliyoruz. Bakın şöyle parametrelere gelersen, body2 için parametreze gelirsem malzemeyi zaten burada göreceğim. Aslında o malzeme parametrem ne bakın? BTC Assigned Material Parametresi. Şimdi ben buraya ilave bir de User Defined Parametre tanımlayacağım. Örneğin işte Description Tabs'i temsilen Şöyle Desk diye bir parametre oluşturayım. Ve parametre type'ım String olsun. Asd diye giriyorum şimdilik. Okey diyorum. Şimdi burada yeni gelen özelliğimiz ne? Onu söyleyeceğim size şimdi. Annotate sekmesine geliyorum. İster teknik resim ortamında, isterseniz işte Model Based Definition dediğimiz buradaki Annotate ortamında. Şöyle oklu not oluşturduğumda, Leader Note dediğimde bakın. Mesela buradaki body'm kaçtı? Body 1 olması gerekiyor. Şimdi bakın parametremi çağırayım burada. Normalde parametre çağırmak için en sembolü kullanıyoruz değil mi? Geçmişten beri. Bitisi assign at materialı göster diyorum. 2 nokta üst üste att alt tire body dediğimde o body'nin üzerine tabi şöyle annotation display'ı açayım. O body'nin üzerindeki malzemeyi otomatik olarak nota çağırabiliyorsunuz bakın. Ok ee, okumuz body ile ilişki kurduğu için, eteş yaptığı için onun üzerindeki parametreyi okuyup buraya çekebiliyor. PTC assign material alt tire ATT body bakın. Bakın diğerinde de göstereceğim. Mesela şu body kim? Şöyle buraya ateşlediğim bunda. En sembolüyle PTC assign material 2. Üst üste ATT body dediğimde alüminyum 6061. Hatta şöyle yapayım artık. Kopyalım şuradaki parametre mi? Bu body için de çağırayım. Zaten yapıştırmamla birlikte parametreyi f 60ın geldiğini gördüm. Body 2'de bir de bakın az önce desk diye bir parametre tanımladım. Yani onu da çağırabiliriz. Sistem aynı. Yine yüzeye veya kenara iliştirin. Çok önemli değil. Parametreyi çağırıyorum. 2 nokta üst üste att alt dire body'yi Getir dediğimde o parametreyi notuma çağırmış oluyorum. Veya değişiklik yapayım mesela. Hem malzemede hem parametreye değişiklik yapayım. Body kimde yapayım mesela. Ee, Assignate Material'ı Mesela Rubber yapayım atıyorum. Hazır elimin altında olduğu için Rubber'ı seçtim. Parametreyi de Asd olarak girmiştim. QWE E olarak değiştireyim. Okey dememle bakın Notlarım da güncellenmiş oldu. Şimdi zaten burada tanımladığınız notları resimde teknik resimde otomatik çağırabiliyorsunuz ama aynı yöntemi mesela bunları hiç burada tanımlamamış olayım. Aynı yöntemi teknik resim tarafında da kullanabilirsiniz. Orada da şöyle hızlıca göstereceğim size. Biraz keli büyütelim. 3 yapalım mesela yakınlaşayım biraz daha. Bakın geliyorum Annotate e sekmesine. Notlarda leader notu seçiyorum. Aynı yöntemle PTC Assigned Material'ı ATT Body'dekini bana göster dediğimde üzerindeki parametreyi çağırmış oluyoruz. Benzer şekilde parametremi şöyle yapıştırırsam diğerlerinde de çağırıp kullanabiliriz. Bu da Body'lerin üzerine not eklerken kullanacağımız güzel özelliklerden bir tanesi olmuş. Şimdi... Bunun dışında, Cryo 8.0'da işte Live Simulation'da olsun, Editive Manufacturing'de veya Generative Design'de olsun gelen yenilikler var. Fakat core Functionality olarak gelen yenilikleri bu şekilde bugün size aktardım. Umarım faydalı olmuştur. Tekrardan katıldığınız için teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları dilerim.